Selam. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce ekranda gördüğünüz bu adam aç mı yoksa tok mu? Bir insanın aç mı yoksa tok mu olduğunu tabii ki de suratına bakarak anlamamız mümkün değil. Bunu anlayabilmek için kendisine sorabilir ya da kanındaki hormon seviyelerine bakabilirsiniz. Birinin kısa bir süre önce yemek yiyip yemediğine bağlı olarak kanındaki hormon seviyeleri değişiklik gösterir. Ve bu hormonlarda beyninizle iletişime geçip daha fazla yemeniz ya da yememeniz konusunda mesajlar gönderir. Beynimizin aç olup olmadığımıza karar veren kısmına hipotalamus denir. Hipotalamus, vücudumuzda yeterli enerji olup olmadığına karar verir. Yani başka bir deyişle aç mıyız yoksa tok muyuz? Evet, bu soruya hipotalamus cevap verir. Eğer daha yeni yemek yemişsek kanımızdaki glikoz seviyesi ya da kandaki glikoz konsantrasyonu yükselmiştir. Bu durum insülin adı verilen bir hormonun salgılanmasına sebep olur. İnsülin yediğimiz şeylerdeki glikozun tutulması için salgılanır ve hipotalamustaki reseptörlere bağlanıp bunları etkisiz hale getirerek beynimize tok olduğumuz mesajını verir. Tam tersi durumda. Yani kanımızdaki glikoz seviyesi düşük olduğunda ise insülin salgılanmaz ve bu durumda reseptörler etkisiz hale getirilmedikleri için beynimiz aç olduğumuz mesajını alır. Peki sizce çok yağlı bir yemek yerek kanımızdaki lipid seviyesini artırmışsak ne olur? Bu durum, leptin adı verilen hormonun salgılanmasına yol açar. Leptin, kanımızda enerji açısından zengin besinlerin mevcut olduğunu hipotalamusa bildirecek şekilde hipotalamustaki reseptörlere bağlanır ve aynen insülinin yaptığı gibi beynimize aç olmadığımız mesajını verir. Kanımızdaki lipid seviyesi düşük olduğunda ise leptin salgısı durur ve hipotalamustaki reseptörler engellenmemiş olur. Açlık ya da tokluk konusunda beynimizle iletişim halinde olan son oyuncu da midemizdir. Zengin bir öğün yedikten sonra midemiz ağzına kadar dolu olabilecekken henüz yemek yememişsek de boş olur. Öyle değil mi? Mideniz boşken midenizden garip sesler geldiğine hatta bazı insanların dediği gibi midenizin sizinle konuştuğuna yani guruldadığına siz de şahit olmuşsunuzdur. Eğer bu anların birinde midenize daha dikkatlice kulak verirseniz size Grelin Grelin diye bağırdığını duyabilirsiniz. Grelin hipotalamusa gerçekten çok aç olduğumuzu, midemizin bomboş olduğunu bildiren hormondur. Diğerlerinin aksine, grelin için buraya bir artı işareti koyacağım. Bu grelinin hipotalamusa aç olduğumuz, yani yemek bulmamız gerektiği mesajını verdiği anlamına geliyor. Tamam mı? Anlaştık mı? İşte bu üç hormon yani insülin, leptin ve grelin, aç olup olmadığımızı belirleyen senaryoların başrol oyuncularıdır. Ha bu arada size leptin ile ilgili ilginç bir şey söylemek istiyorum. Kanımızdaki leptin seviyesi hemen hemen hiç değişmez. Bunun sebebi leptin seviyesinin kanımızdaki lipid seviyesiyle değil, vücudumuzdaki yağ oranıyla alakalı olmasıdır. Sonuçta çok yağlı bir yemek yemiş olmak kanımızdaki lipid seviyesini arttırsa da bu durum hepimizin vücudunda bu miktarlardan çok daha fazla yağ dokunun zaten önceden var olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez. Bunun için yağlı yemeklerin kanımızdaki lipid seviyesinde yaptığı değişim vücudumuzdaki mevcut yağ dokuya kıyasla oldukça küçük bir miktarda gerçekleşir. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.